Herkese merhabalar, ben Hüseyin Ocak. Bu videoda sizlere 2021 yılında gerçekleşmesi muhtemel olan kehanetleri açıklayacağım. Bu kehanetlere nereden ulaştım? Sen kahin misin? 2020 yılında yaşanacak olan şeyleri bilenlerin 2021 yılındaki tahminlerini sizlere aktaracağım. Şimdi ilk olarak Azerbaycanlı Şaman kahinin 2021 kehanetlerini sizlere anlatacağım. 2020 yılında bu Azerbaycanlı kahin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın değişeceğini, dünyada bir virüsün salgın olacağını ve genel anlamda dünya çapında büyük ekonomik krizleri aynı anlamda da zamların geleceğini bilmişti. Bu 2021 yılı için yaptığı tahminlerde gerçekten tüyler ürpertti. Bakalım o kehanetler neymiş detaylar videomuzda. Birinci kehaneti toprak tam 3 defa sallanacak. İlk sallantı yılın başlarında olacak. Şimdi bildiğiniz üzere bir İstanbul'da bir deprem bekleniyor. Fakat bu sanırım dünyanın çeşitli yerlerinde olacak bir depremin işaretçisi. Aynı zamanda da Joe Biden Türkiye'nin arkasından kuyular kazacak diye bir kehaneti var. Ee, az önce demiştik toprak 3 defa sallan acak ve bunun hemen altına da bir ekleme yapıyor. Yedi tepeli güzel şehir üzerinde kara bulutlar var. Yedi tepeli güzel şehir ne anlama geliyor? İstanbul'dan bahsediyor. Uzmanlar uzun zamandır İstanbul'da bir büyük deprem bekliyorlar ve 2021'de gerçekleşmesini ön görmüş. Şimdi dünya üzerinde 3 tane büyük sallantı olacak diyor ve hemen akabinde de deniz kabarıyor kendisinden alınanı geri alacak. Ad altında bir ifadesi var. Bundan ne anlıyoruz? Kıyı yerlerine çok yerleşim yeri yapıldığından dünya üzerinde ve bir betonlaşma söz konusu olduğundan bu depremler sonrası gerçekleşecek tsunamide e, deniz hakkı olanı geri alacak diye yorumlayabiliriz. Deniz kabarıyor kendisinden alınanı geri alacak diye de ifade etmiş. Çiçekler açana kadar herkes evlerinde oturacak ama müsibet bu yılda bitmeyecek demiş. Şimdi bildiğiniz üzere çiçekler açana kadar bahar mevsiminden söz ediyor. Bahara kadar herkes evlerinde oturacak ama müsibetler bu salgın bittiğinde dahi geçmeyecek diyor. Ve birçok kâinde zaten birazdan bahsedeceğiz. 2021 yılının 2020 yılından daha zor geçeceğini öngörmüş. Koronavirüs salgını devam edeceği gibi yeni salgınlar da kapıda bekliyor diye uyarı yapmış. Burası benim çok dikkatimi çekti. Türk siyasetinde bir lider köşeye sıkışacak ve bile bile hata yapacak diye bir varsayımı var. Halk sokaktaki devletiyle karşı karşıya gelecek. Bildiğiniz üzere 2020 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde halk Devleti baş kaldırmıştı. Özellikle George Floyd'un öldürülmesinden sonra halk büyük oranda sokaklara indi ve büyük protestolarda bulundu. Buradaki açıklamada halk sokakta devletiyle karşı karşıya gelecek diyor. Toplu hayvan ölümleri görülecek ve birçok kahin de 2021 yılı için Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük bir ekonomik krize gireceğini varsayıyor. Bu kahinimiz de Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül benzeri bir olayın yaşanacağını. Bu olay Dünya Savaşı'nın kıvılcımlarını kararacağını ama bu beklenen savaşın daha uzakta olduğunu bizlere söylemiş. Gelelim Nostradamus'un kehanetlerine. Bu kehanetlerden bahsetmeden önce de bir konuya açıklık getireyim. Nostradamus 2020 yılında koronavirüs salgınının olacağını 16. yüzyılda duyurmuş birisi şu an hayatta değil. 2020 ve 2021 yılındaki salgın için Nostradamus şunları söylüyor. Bakın aynen okuyorum. İkizler yılında, ikizler yılından kastı 2020, 2020 ikizler yılı oluyor. Doğuda bir kraliçe yükselecek, doğudan kastettiği için bir kraliç olarak da koronayı tanımlıyor. Gece aratıklarından vebasını, gece aratıkları burada yarası oluyor ve veba da virüs anlamını taşıyor. tepeli diyara İtalya ve Roma'dan bahsediyor. Zaten en çok oralarda istedilmeye başlamıştı virüs ilk çıktığında ve tüm dünyayı yok etmek için alacak karanlıklarında olan insanları, yaşlıları kastediyor. Uza dönüştürecek yani öldürecek diyor. Bildiğiniz üzere koronavirüs en çok yaşlıları etkileyen bir virüstü. Ve bu dünya ekonomisinin sonu olacak diye bir varsayımda bulunmuş. 16. yüzyılda şu anda içinde bulunduğumuz yüzyılda da bu dedikleri gerçek oldu tamamı. Bildiğiniz üzere Amerika Birleşik Devletleri ekonomik anlamda çok büyük zorluklar yaşadı. Türkiye yine aynı zamanda zorluklar yaşadı. Tüm dünyada etkisini gösteren bir kriz oldu. Koronavirüsün çıkmasıyla birlikte ticaret büyük oranda sekteye uğradı ve esnaflar iş yapamaz hale geldi. Şaman Kain gibi Fransız Kain Notre Dame'da, Türkiye ve Güney Asya'da büyük depremlerin olacağını kehanet ediyor. Yıllar içinde gelen depremleri bilen bu Kain önümüzdeki yıllar içinde deprem olacağını söylüyor. Bazı kaynaklar yapılan hesaplamalarda bu depremin gölcük olduğunu, devamında bir deprem olmadığını söylese de bu kehanete hala inananlar yeryüzünde olacaktır var. Yapılan astrolojik hesaplamalara göre Nostradamus iki deniz arasında savaşlar olacağından bahsediyor. Bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre bu savaş Ege ve Karadeniz'e denk gelen bölgede olacak. Yani Nostradamus Türkiye ve Yunanistan arasında bir savaş olacağını öngörmüş. Nostradamus İngiltere'de büyük değişikliklerin olacağını ve kraliçenin tahttan ineceğini kehanet etti. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttan ineceğini ve onun yerine de yeni bir kralın geleceği kehanetinde bulunmuş. Baba Vanga ve Nostradamus bir ortak akılla Rusya'ya 2021 yılında bir asteroidin çarpacağını kehanesinde bulunuyor. Nostradamus 2020 ve 2021'in Amerika için büyük felaketler getireceğini söylemiş, bunların çoğu ekonomik alanda bu sene Amerika için ekonomik çöküşün geleceğini de söylemiş bulunuyor. Bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre Nostradamus etkisi çok büyük olacak ve özellikle de ABD'yi derinden sarsacak koronavirüsü dışında başka bir salgından söz ediyor. Bunlar HIV virüsü, uyuşturucu bağımlılığı, yoksulluk, psikolojik rahatsızlıklar, ansiyete ve artan depresyonda olabilir demişler. Evet bu videomuzun sonuna geldik. Ben kehanetleri bir araya toplayıp sizlere sundum. Bunlara doğru demiyorum, benim inancım da yok ama geçmiş zamanda yapılan tahminlerin şimdi doğru çıkması biraz beni işkillendirmedi değil. Ben de bu bilen insanların yeni kehanetlerini, yeni tahminlerini sizlere aktarmak istedim. 2020 yılının özetini de hazırladığım videoya kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve görüşlerinizi yorum atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.